Kullanıcı grupları nasıl tanımlanır? Sistemde oluşturacağımız her kullanıcı için çalışacağı firmada yetkilendirme yapmamız gerekmektedir. Oluşturacağımız kullanıcılardan ortak yetkilere sahip olacak kullanıcılar için kullanıcı grupları oluşturabiliriz. Bunun için Diana sayfası üzerinde arama alanına veya F10 tuşu ile arama menüsüne gelerek kullanıcı yazmalıyız kullanıcı grupları sayfasını görüntüleriz. Kullanıcı grup listesi sayfasında aşağıdaki panelden ekle diyerek yeni bir kullanıcı grubu oluşturabiliriz. Grup detayı sayfasında grup bilgileri alanında bulunan grup adı ve açıklaması eklemeliyiz. Firma alanından oluşturacağımız kullanıcı grubunun kullanılacağı firmayı seçeriz. Grup yetkileri alanında bulunan firma seçeneğinden sunucumuza tanımlı tüm modülleri görüntüleriz. Burada yetkilendirme yapmak istediğimiz modülleri seçerek klavyemizden boşluk tuşu ile yeşille işaretleriz. Yetkilendirme yapmak istediğimiz diğer başlıklarda alt işlemlerinde bulunan ilgili işlemleri erişiminin olmamasını istiyor isek ilgili satırı seçerek klavyemizden boşluk tuşu ile kırmızı işaretleme yapmamız gerekmektedir. Detaylı olarak Yetkiler incelendiğinde ilgili işaretlemeler yapılarak kullanıcı grubunu oluştururuz. Oluşturduğumuz kullanıcı grubu seçtiğimiz firmada görüntülenecektir. Eğer sunucumuza tanımlı diğer firmalarda da aynı kullanıcı gruplarını kullanmak istiyor isek tüm firmaları seçerek yetkileri kopyala dediğimizde sistem bize seçtiğimiz yetkiler tüm firmalara kopyalanacaktır. Emin misiniz sorusu soracaktır. Ilgili işaretlemeyi yaptığımızda Sunucumuza tanımlı tüm firmalarda oluşturduğumuz kullanıcı grubu yer alacaktır. Grup detayı sayfasından kaydet diyerek çıkış yapalım. Oluşturduğumuz kullanıcı grubunu kullanıcı grup listesi ekranında görüntüleyebiliriz. Daha önceden oluşturduğumuz bir kullanıcıya kullanıcı grubunu eklemek istersek diye ana sayfası üzerine gelerek kullanıcı yazarız. Kullanıcılar listesi ekranını görüntüleriz. Kullanıcı grubu eklemek istediğimiz kullanıcıyı seçerek aşağıdaki panelden değiştiririz. Kullanıcı detayı sayfasında sağ tarafta üye olduğu gruplar alanında kullanıcı grup listesinde oluşturduğumuz gruplar yer alacaktır. İlgili seçimi yapmadan önce firma alanından ilgili firmayı seçerek kullanıcının yetkilerini gri ile işaretleriz. Daha sonrasında üye olduğu gruplar alanından Klavyemizin boşluk tuşu ile ilgili grubu seçerek kaydet diyerek sayfadan çıkarız. Değiştirdiğimiz kullanıcı, kullanıcı listesi ekranında ilgili bilgilerini görüntüleyebiliriz. Tekrardan değiştirdiğimiz kullanıcıyı seçerek değiştir dediğimizde, etkilendirme yaptığımız firmayı seçtiğimizde grup yetkisinden gelen işlemleri görüntüleyebiliriz. Grup yetkisinden gelen yetkilendirmeler kenarında G işareti ile gösterilmektedir. Turuncu ile gösterilen satırlarda alt başlıklarında yetki kısıtlandırması olduğunu göstermektedir. Saadet ile sayfadan çıkarız.